Gen ekspresyonu nedir? Gen ekspresyonu dediğimiz şey en basit ifadeyle bir genin genetik bir ürüne dönüştürülme sürecidir arkadaşlar. Şimdi şuradan bir ok çıkarıp yazayım. Genden genetik ürüne. Sözünü ettiğim başlıca ürün aslında protein. Ama doğrudan protein üretme kodu içermeyen genler de var. Örneğin bu ürün bu ürün, bir de konuşabilsem bu ürün ne ya? Bu ürün, bu ürün, bir ribozomal RNA da olabilir ya da kısaltmasıyla rRNA. En başa protein koyarsak, yani o şekilde sıralayacak olursak, ribozomal RNA yani rRNA, transfer ya da taşıyıcı RNA ya da tRNA, ya da küçük çekirdeksel RNA yani İngilizceden gelen kısaltmasıyla, CRNA gibi. Gendeki DNA halkalarında kodlanmış bilgiler adeta bir şablon gibi işlev görüyor. Bunu artık biliyoruz ve bir dizi sürecin ardından ortaya bu ürünler çıkıyor. Peki bir genin işlevi ne işe yaradığını nasıl belirliyor? Hiç merak ettiniz mi? Bunu şu şekilde hemen bir örnekle açıklayabilirim. Şimdi düşünün ki elimizde bir hücre var arkadaşlar. E, hücre elimizde diye ona hoyrat davranmayalım, sevelim, e, hücreleri sevelim, sevdirelim. Elimizde bir hücre var ve bu normal şartlarda sütü sindirebilen bir hücre. Benim gibi değil yani. Sütü sindirebiliyor. Sütü sindirip enerji olarak kullanıyor. Bu kadarını biliyoruz. Şimdi bu hücreye biraz süt verelim. Kediye süt verelim der gibi oldu ama hücreye biraz süt verelim. Şuraya hemen bir süt şişesi çiziyorum. Keşke hayatta da bu kadar kolay olsa süt istedik mi, markete gitmek yerine çizerek alabilsek. Evet, belki tasarım ödülüne layık bir şişe olmadı ama idare eder, en azından bedava oldu. Hücreye verdiğimiz sütün normal şartlarda sindirileceğini biliyoruz. Sindirim sürecinde kilit rol üstlendiğini düşündüğümüz bir gen var. Fakat bunun hangisi olduğundan emin değiliz. Emin olmak istiyoruz. Şu durumda yapabileceğimiz şeylerden biri, knockout yöntemini uygulayıp zan altındaki geni işlevsiz hale getirmek. Geni devre dışı bırakıp hücreye süt veriyor, ardından da sindirim sürecini mercek altına alıyoruz. Süreç normal seyrinde işliyorsa devre dışı bıraktığımız genin sindirimde çok da etkin bir rol oynamadığı sonucu ortaya çıkar. Öyle değil mi? Tam tersini düşünecek olursak yani hücre genin işlevsiz bırakılmasından sonra artık sütü sindiremiyorsa demek ki şüphelerimizde yanılmamışız. O gen gerçekten de sindirimde kilit rol oynayan genmiş. Çıkarılabilecek en doğru sonuç bu olur. İşte bu yönteme knockout ya da gen knockoutu yöntemi diyoruz. Söz konusu geni bir bakıma knockout edip devre dışı bırakıyor ve sonrasında gelişen olayları gözlemleyerek organizmadaki işlevini tespit etmeye çalışıyoruz. Genin işlevini saptamaya yönelik bir diğer yöntem ise ters genetik ya da tersine genetik yöntemi. Burada da seçilen bir genin DNA sekanslamasını yapıyoruz, diğer bir ifadeyle genetik dizilimini çıkarıyoruz. Sonraki aşama, organizmadaki genetik materyal içinde bu dizilime benzer ya da onunla aynı başka DNA dizilimlerini aramak oluyor. Yani tüm o genetik kodları peş peşe sıralıyor, bir bakıma kodlardan oluşan bir portre çiziyor ve o portreyle benzeyen başka portreler bulmaya çalışıyoruz. Sekansı ya da dizilimi benzeşen genlerin organizmadaki işlevini biliyorsak, portresini çıkardığımız genin işlevi hakkında da fikir sahibi oluruz. Şöyle ki, genetik dizilim belirli bir proteinin üretimine işaret ediyor ve bu söz konusu proteinin işlevi de belli. Yani şu durumda benzer ya da aynı genetik dizilimler, benzer ya da aynı işlevlere sahip proteinlerin üretilmesine sebep oluyor. Evet, tersine genetik yöntemini de bu şekilde açıklayabiliriz.